İlk bulduğumuz da oynadım. Bakalım ne çıkacak. Pompalı çıkmasın ne çıkarsa çıksın. Bir bakmışız pompalı çıkıyor. Tabiki de DP. bir çitleme ve işlemediği Madam kendini göstermez ya ama gösterir. Sadece tek bu değil de başkası da olabilir. Bunu da kaçırdık. İyi ölmemişiz var ya. İyi ölmemişiz var ya. Adam var burada ya. Hayır adam saklanıyor mu içeride? Ayak sesi aldık ama. Bizim kimse yok. Yapma, bayağı arkaya düştük, yapma. Çıkarı seri çık bari. boşu boşu gözleniyormuş. Biz onun için gidişiz. Ha motoru diyor motor yakışıyor. Ne çıktı bundan? Aa sen ne dedin Bir ipi çıktı. Güzel güzel. de yapmış oluruz. Bomba lazım olur. Bu pompaları atalım. Yolumuza devam edebiliriz şimdi Ne yapalım Bu tarafa sürelim ya Ooo bir tane zıp zıp var kan bu? Takip, takip, takibe takip. Nereye kaçtın sen? Zıtlık nereye kaçtın zıtlık? Adam kayboldu ya. Bu arabama yok. Ha. Gördüm şimdi seni. Ne yapıyoruz? Atak. Counter atak Kaç kişi kaldı? 7 kişi kaldı şu anda. 8x atalım. Kaç tane bombamız var? Üç tane bombamız var. Yeter şu anda bombalar bize. Yine gezmeye devam edelim. Aha. Tamamdır. Adam bize doğru gelirse mükemmel olur. Gelecek zaten. Sonra bizi görmüş midir? Görmemiş midir? Büyük problemleri çözüyordur ya. Şöyle problem çözüyordur. Problem çözerken baskın yapalım. Hiç beklemeyelim. Bak problem çözücü. Yine problem çözücü. Kaç kişi kaldı? geliyor 10 kişi kaldı şu anda. Alan da baya büyük. Benden ne çıkar problem çözücü. İçeceğimizi içelim. Bir jipimizi atlayıp gidelim. Bu yürek miymiş? Ne yapıyor bu ya? Kenar gazı geldi adam. Alan dışına doğru çıkıyoruz. Tetra doğru süredim adam dışına doğru çıkmadım. Bir kişiye alana düştü. Bu anda alanı da onlara verdim. Bir beş kişi kaldı. Ne şu şimdi. Yine iki beni öldür. Çok saçma hareket ettim. şu an. şu anda. Ehe bir tanesini biz zıp de gördüm. Ne nane sıkıyor? O mermiyi sıkmayacaksın. Onun kaldı. yazık yazık yazık kaldı mı sen şimdi orda bombam da yok içeceğimizi içelim hadi bay bay Rambo